Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlk önce kulüp ligi menüsünün arka planını göstereyim. Bu arka plan sağ alttaki kulüp ligine tıklayınca gelecek olan arka plan ve hafif hafif kulüp ikonları gözüküyor. Evet, gelelim şimdi Brawl Talk'ın ne zaman geleceğine. Biliyorsunuz ki 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var, ve 9. sezonda 8 Kasım'da başlayacak. Bunları göz önüne alırsak, 31 Ekim'den önce gelmesi gerekiyor ve genellikle cumartesi günleri oluyor. Böylece elimizde 30, 23 ve 16 Ekim var, 30 Ekim olamaz çünkü sneak peekler falan da oluyor. 16 Ekim ise Brawl Talk için çok erken ama neden olmasın. Videoyu düzenlerken Brawl Stars espor kanalı gönderi paylaştı. Bu gönderide yazan yazıya göre haftaya yani 23 ünde oyuna teklifler gelmiş olacak. Bu yüzden Brawl Talk bu hafta sonu. Pazartesiden itibaren 3-4 gün sneak peek geldikten sonra güncelleme gelecektir. Kulüp güncellemesi Kasım'da diye duyurdular, bu Brawl Talk'ta kulüp güncellemesini duyururlar ama başlamaz. Tıpkı güç liginde olduğu gibi yeni sezon ile başlayıp ve sezon bitene kadar süren bir lig olarak gelir diye düşünüyorum. Ama şunu hatırlatmakta fayda var, bu sadece bir teori. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.